Merhaba sevgili hanımlar Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraber, beraberiz Bugün de 3 büs 2 ters yelek örneğinin kol ve yaka kesimini size anlatacağım Arkadaşlar Buradan buraya 18 tane 3 büs 2 ters yap, yaparak geldim Buradan şu kadarısını e, düz olarak ördüm Şimdi sizinle yaka, yaka ve kol kesimini göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz Bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimize başlayalım arkadaşlar. Kesimimizi yapıyoruz burada arkadaşlar. Kol kesimini yapıyoruz ikisini bir aldım tekrardan şişime tattım ilmeği tekrardan 3 tane kesim yapacağız burada arkadaşlar 3 biz örneğini keseceğiz Evet kesiyoruz burada 3 örneği bitireceğiz arkadaşlar umarım videolarım size yararlı oluyor arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar, kesimimize devam ediyoruz. Pardon. Evet arkadaşlar kol kesimimiz bitti. Şimdi burayı devam ediyoruz işlemeyi arkadaşlar. Örmeye. Ön sırada da ön yüzde de yaka kesimini yapacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber. İsterseniz kol kesimini size anlattım. Ben bu sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Ön yüzle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik örneğimizin ön sırasına. Arkadaşlar ben kol kesimini bu şekilde yaptım. Siz isterseniz e, büzme kısımlarını daha da fazla yapabilirsiniz kendi boyunuza zevkinize göre şurasını da arkadaşlar ben 18 tane yaptım 18 tane büzme yaptım arkadaşlar burada şimdi gelelim buraya tekrardan burada üç tane büz yapacağız burada yaka yaka kesimine başlayacağız arkadaşlar Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters öreceğiz. Burada. İki ters. Evet. Üç tane büzme yapıyoruz. Burada. Üç ilmeği bir ilmeğe düşüreceğiz. Arkadaşlar. İnternette buna rende örneği de deniyor. 3 düz 2 ters de deniyor. Bunun çeşit çeşit isimleri var arkadaşlar. Çok güzel bir yelek örneği. Çok da sevilerek örülüyor. Çok eski olmasına rağmen hala modası geçmedi arkadaşlar. Daha önce ben de bundan örmüş ve giymiştim. Giy Giyimi de çok rahat ve şık duruyor üzerinizde. Hem basit hem de şık duruyor arkadaşlar. İlmekler biraz sıkı olduğundan zor oluyor. düzmesi. Evet arkadaşlar, şimdi geldik yaka kesimini nasıl yapacağız? İpimi şişimin arkasına aldım. İkisini bir olarak örüyorum arkadaşlar. Burada kesimimi yaptım. Yaka kesimine başladık. Sizlerle beraber arkadaşlar. Burada yine devam ediyoruz. 3 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters Arkadaşlar kusura bakmayın biraz yerimde sıkıştım. Evet. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters üç düz 2 ters üç düz 2 ters Evet arkadaşlar. Geldik büzme kısmına. Rende örneğimizi yapıyoruz. Arkadaşlar. 3 ilmeği önden şişimiz geçirerek bir tane dolayıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Arkadaşlar. Tekrardan şişimin başını dolayıp 2 ters Tekrardan şişimin başını dolayıp 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürüyoruz arkadaşlar. Büzüyoruz. Çıkarttım. Yine şişimin başını doladım. 2 ters. Ve yine bir daha şişimin başını dolayıp arkadaşlar. Yine 3 ilmeği içinden geçirip 1 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Örneğimiz bu kadar. Çok basit. Tekrardan şişimin başını dolayıp arttırma yapıyorum. İki tane ters örüyorum burada arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar ben örneğimizin ön sırasına geldiğimde sizlerle görüşelim. Evet örneğimiz böyle arkadaşlar. Bu şekil. şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik örneğimizin ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Arkadaşlar bir önceki sırada e, büzdüğümüz ilmekleri tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz arkadaşlar. 2 tane ters. 3 düz. 2 ters tekrardan 3 tane düz burası bizim lastik kısmımız arkadaşlar şimdi 2 tane ters örüyoruz ve yine burada bir kesim yapacağız arkadaşlar. Yaka kesimine başlamıştık ya hani. Bu şekilde tekrardan bir eksiltme daha yaptım arkadaşlar. İki tane ters örüyorum. Üç düz. Arkadaşlar. Kesimlerimiz bu şekilde devam ediyor. Ta ki isterseniz Buranın tümünü yaptık, e, kestikten sonra e, 3-4 sıra büzme yapabilirsiniz. İsterseniz de burada bir, iki ters, e, üç, e, üç tane düz, iki tane ters bırakıp işleyebilirsiniz arkadaşlar. Öylece bitirebilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz ben yeleğimi... Ön patını bitirip, bitirip tekrardan sizinle video çekip paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve yine kanalıma abone olup, ücretsiz abone olup beni desteklerseniz size minnettar kalırım arkadaşlar. Saygı ve sevgilerimle hepinize iyi günler.